Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkesin uzun zamandır beklediği ve birçok insanın da bildiği Sui wallet'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Sui ekosistemini. O devnet'ten şu anda testnet'e geçti. Şu anda testnet aşamaları başladı arkadaşlar. Nasıl yapıldığını ben size göstereyim. Bütün linkleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Bilginiz olsun. Google Chrome'a Sui wallet yazdık. Buradan ekleyebilirsiniz Sui wallet'ı arkadaşlar. Ekledikten sonra... Bir tane cüzdan oluşturacaksınız kendinize. Ben cüzdanı oluşturdum. Ben buraya şifremi giriyorum. Ee, arkadaşlar burası eğer siz önceden kullandıysanız burası Devnet'tedir. Devnet'ten çıkartıp testnet'e geçmeniz lazım. Ondan sonra ben birkaç NFT ekledim demin denedim. Ee, apps kısmına geliyoruz. Mint and NFT diyoruz. Buraya NFT ekliyor arkadaşlar şu NFT'lerden. Ondan sonra suya NFT mint diyoruz. Buna tıklıyoruz. Buradan da dışarıdan arkadaşlar NFT oluşturacağız. Bunu kendi cüzdanımıza atacağız. Ee, Oluşturduğumuz gelen tokenlar vesaire arkadaşlar artık sürekli hepsi cüzdanımızda olacak. Ee, kayıtlı işlemler tutulacak arkadaşlar. Bu yüzden de airdrop kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi NFT'mize bir isim verelim. Açıklamasını yapalım. Buraya da resim ekleyeceğiz arkadaşlar. URL'sini. Mesela marul ekleyelim. Marul'un resmini ekleyelim buraya. Görseller diyelim. Buradan paylaş diyelim. Şöyle tıklayarak fotoğrafı kopyalayalım. Kredi diyelim. Buradan cüzdanımızdan onayı istiyor. Approve dedik. Bu düştü arkadaşlar. Hamza birüküş. Gördüğünüz gibi geldi. Ee, bir de arkadaşlar Neredendi ya? Ee, bir site daha vardı. Ben size hemen ondan da bahsedeceğim. Tam hatırlayamadım. Hemen geçmişten bakıp geliyorum. Evet. Wizardland arkadaşlar. Connect bu sitenin linkini vereceğim. Açıklamalara. Connect buton dedik. Sui Wallet ile giriş yapacağız. Bende 0.05 Sui token var. Mint wizard, wizard diyoruz. Approve diyoruz. Ve başarıyla geliyor arkadaşlar. Bu da bizim testnet cüzdanımıza. Şöyle göstereyim. İkinciyi almışım ben. Ondan sonra bir oyun daha var arkadaşlar. Yapabileceğimiz. Şu anda bu Kapıda falan işlem yok. kips kips ekli de yok. Şöyle Ethos 2048 NFT'ye giriyoruz. İşte burada da arkadaşlar böyle bununla oynanıyorsunuz işte. Sürekli rakamları aynı yere, aynı rakamları aynı yere getirmeye çalışıyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Sonra buradaki oyun bittikten sonra, kaybettikten sonra da kılayım diyorsunuz NFT sizin cüzdanınıza geliyor arkadaşlar bu şekilde şu anki olabilecek olan işlemlerin hepsi bu yapılacak olan işlemlerin hepsi bu yani şu anda erkenden başlayın arkadaşlar daha bugün geldi testnet'e bugün geçildi ilk günden itibaren başlayın yapmaya bence güzel bir ödül dağıtacaklar arkadaşlar aptos'ta olduğu gibi kendinize iyi bakın en hızlı bir şekilde içeriklerden haberdar olmak için de kanala abone olun. Hadi bay bay.